Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili Başaklar bu ay sizin için önemli burcunuzda bir dolunay var farkındalık dönemi ve hayatınızda gerçekten önemli kararlar verebilir dönüşümler yaşayabilirsiniz aya yeni aile başlıyoruz 2 Mart'ta Balık Burcunun 12 derecesinde yeni ay var. Bu yeni ay Jüpiterle birleşiyor. Şanslı bir yeni ay. Son zamanlarda yaşadığımız aslında en yararlı, en iyimser en destekleyici yeni aylardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ve sizin ilişki evinizde doğacak. Şimdi yeni olasılıklarımız var. Belki bir ilişkinizde bir adım atacaksınız bir tanışma bir teklif belki evlilik kararı iş birlikleri yeni dostluklar hayatınızda değişimler yaratabilecek ilişkiler hani jüpiter şans demek fırsat demek süre gelen ilişkilerinizin iyileşmesi birbirinizi anlamanız bazı sorunları çözmeniz empati kurmanız yardımlar almanız destekler almanız mümkün eşinizin partnerinizin hayatında da bazı önemli güzel gelişmeler olabilir Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı Eğer öyleyse bu yeni ayın sizin için çok daha güzel olacağını çok daha önemli güçlü etkiler getireceğini söyleyebiliriz Evet yeni aydan önce ay başından itibaren Venüs Mars Bunlar oğlak burcunda birlikte hareket ediyor olacaklar ile da birleşecekler ve 5. evinizde olacak Aşk, ilişkiler konusu çok tutkulu bir süreç aslında. Belki işte bu tutkulu süreç bir dönüşüm getirebilir. Bir evlilik kararı olabilir, bir evlilik teklifi olabilir. Yani ilişkinizde bir dönüşüm olabilir veya çocuklarla ilgili önemli güçlü etkiler var. Çocuk sahibi olmakla ilgili kararlarınız, eşinizle birlikte kararlar verebilirsiniz. Ya da eşi, çocuklarınızın hayatında bazı güçlü tesirler var. Ayın ilk altısına kadar olan dönem, bu tesirler aslında sizi destekliyor. Yani size de daha fazla hırs tutku veriyor ve hayatınızda, ilişkilerinizde, duygusal konularda veya çocuklarla ilgili konularda çok da dönüştürücü etkiler getiriyor. Ve ayın 6'sından sonra Venüs ve Mars kova burcuna geçecek. Bu süreç biraz daha bireysel anlamda özgürleşmeniz, daha çok hani kişisel işlerinize, günlük hayatınızın detaylarına, kendi mesleki konularınıza, sağlığınızla ilgili alanlara daha fazla enerji harcamanızı buralarda belki daha kişisel mücadele içerisinde olmanızı sağlayabilir. Merkür ayın e, onundan itibaren balık burcuna geçecek. Merkür balık burcuna geçince eşinizle, partnerinizle empati yapmanız, daha rahat iletişim kurmanız mümkün. E, ve Merkür Jüpiter'le birleşimi ardından Neptünle birleşimi çok özel bağlantılar Yani bunlar tabii ki böyle çok sezgisel, çok telepatik ilişkiler de getirebilir. E, i̇lişki evinizde de yoğun bir e, hareket, enerji geçişi var. E, bu da yani bu ay mesela eşinizle, partnerinizle önemli konuları konuşabilir, kararlar verebilirsiniz. E, birlikte yapacağınız, yapmak istediğiniz girişimler olabilir bunlar. Yine çocuklarla ilgili olabilir dedik veya birlikleri ile ilgili, e, ortaklı işlerde, paylaşımlarla ilgili mesela bazı yine girişimleriniz olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, verilecek kararlar gündemde olabilir. Ayın 18'inde Burcu'nuzda, Başak Burcu'nda bir dolunay var. 27 derece Başak Burcu dolunayı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz ve Yükselen Burcu'nuz 27 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok dönüştürücü bir dolunay. Kararlar verme dönemi e, ilişkilerle de ilgili olabilir Tabii ki bu işbirlikleri iş, iş konuları ile ilgili olabilir. Bu dolunay aslında önemli bir farkındalık dönemi bir tamamlanma dönemi. Son 6 aydır hayatınızda giden hani başlamış olan konular da tamamlanabilir veya hani bu balık yeni ayı ay başındaki bir süreçle de ilgili olabilir bu ee, sağlığınız, kişisel bakımınız, imajınız, yaşadığınız yer ve mekanlar, işte e, ilişkiler veya kariyerinizle ilgili alacağınız bazı önemli kararlar var. plüton'un güzel bir desteği var. Dolayısıyla çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınızla ilgili konularda güvenli tesirler getiriyor size. Güvenli, huzurlu olabileceğiniz dönüştürücü tesirler getiriyor. Aynı zamanda Merkür'ün Boğa burcundaki Uranüs'le güzel bir teması var. Yine ilişkilerde eşinizle partnerinizle vereceğiniz kararların da hayatınıza pratik hızlı çözümler getirmesi mümkün görünüyor biraz böyle e, sevineceğiniz yapacağınız çalışmalar elde edeceğiniz başarılarla bulunduğunuz ortamda dikkat çekebileceğiniz takdir edebileceğiniz bir dönemdesiniz Aslında e, veya sizin aldığınız kararlar yaptığınız eylemler etrafınızdaki kişileri, ailenizi de etkileyebilir. Çok dönüştürücü olabilir ee, bu dönem. Bu dönem fark edilmenizi sağlayabilir, bir başarı da getirebilir size sevgili Başaklar. Evet, ayın 18'inden sonraki dönem aslında üç gün öncesinden de ne, hani 15'inden itibaren de bu dolunay tesirlerini hissetmeye başlayabiliriz. Ama ay sonuna kadar olan süreç zaten dolunay tesirleriyle devam edecek. Ayın 23'ü, 24'ü gibi Mars, Uranüs karesi biraz sert bir açıdır. Burada genel sağlığınıza dikkat edin. kronik sorunlar, biraz böyle stres, huzursuzluk veya uyku sorunları gibi sorunlar veya hani evcil hayvanlarınızın genel sağlığıyla ilgili problemler olabilir. İş hayatınızda özellikle dijital alanlarda, teknoloji alanlarında ee, gecikmeler, biraz arızalar. Hani elektrik arızaları, elektronik arızalar falan. Bunlar hani sıkıntı yaratabilir. Bazı seyahat planları gecikebilir falan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ayın 27'si ve 28'i gibi Venüs ve Satürn'ün kavuşumu söz konusu. Venüs Satürn kavuşumu nispeten daha ciddi ve kararlı etkiler getirebilir. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle Hani bir karara varma, bir anlaşma yapma söz konusu olabilir. Günlük hayatınızda belki hayatınızı düzenlerken çalışma şartlarınız, ortamlarınız veya genel hani sağlık e konularınızda da daha uzun vadeli yapıcı adımlar atmanız, kararlar vermeniz için, düzenlemeler yapmanız için de çok yapıcı olabilir sizin için sevgili Başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler.